İşten geldiğinde veya eşin geldiğinde telefonun içine gömülürsen devamlı mesaj, Instagram, Facebook, paylaşım e bir adam gelmiş veya eşin gelmiş. Çocuklar var bu ailede e birbirinizi e, sevin, sayın, paylaşınlar. Erkek için aynı da. şey yani adam elinde, elinde telefonla merhaba diyebilmiş. Kapıdan girmiş <gülüyor> <bilsin>. böyle yazarak <gülüyor> e, telefonun içine girmiş, eş giyinip süslenmiş. Dediğiniz gibi bu bayanlar için de erkekler için de aynı şey. Kısaca ailede kim varsa çocuklar, hepsi çocuklar. Çocuklar çok tabii Derslerini Oraya bırakıp sosyal olduklar. medyaya gömülüyor. Yapışıyor çocuklar. E şimdi 7-24 evet. e, bu sevgilisi bile olsa insanın sürekli ulaşması doğru değil. İnsanın bir özel yaşamı var. Affedersiniz lavaboya telefonda girmenin alemi ne ya?